Adam ben gidiyorum da olmaz ki. Bak garba geliyor lan. Burkan senin telefonunda mı çekmiyor lan? He? Kontrol var hiç, hiç şey çekmez kamera menzili almaz. Niye? Bak çek. Japonlar neler icat etmiş oğlum. Çek menzili alıyorum bak ileri ileri. Ne yapıyor lan menzili ya. alıyor evet. mu? Burkan senin telefon çekmiyor mu? Baba. Hemen öpsün. Şarjı yok. Da. Telefonunda makinanla. Evet. Özellikle... Ben oradan uçarsın. Ben, <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ben gidiyorum. Gelen var mı? <gülüyor> ben gidiyorum. Tamam Hadi. Çek tabii ya, çek muhtarım gel şöyle ya. Şöyle köy ağzımıza alalım sen oradan çek. Sen evet. Bakın. Ordu bize yaklaştı. Tamam. Durun bir şey adını. Ya vallahi razı. Vallahi Allah razı. Kayınıyor muyuz hangilerken? Allah razı. Ya kaybaştım geldi. Ona bak ya. Yani bence köyün sıkıntılarını da siz Zira, İlet evet, ya, tam mı söylüyorum? Orada biz ne çok gerek? Şey Şöyle çek, bir tane fotoğraf çok var ya. Baba abi inanıyorum. Şey var mı o? Oğlum süper vallahi çok hoşuma gitti. Hani bizim şey var ya. Abi, Jalan, ya. O, Siyanlar, o, tane o, resim var. Ay, saniye ay, saniye, ay, bir şey var. Aynı böyle aynı gibi. Süper olmuş babam. Şimdi selatten beri aşağı şöyle gireydi. yok artık bizim köyümüz İstanbul'un Çankırı'nın en modern, Bence. en güzel köylerinden bir tanesi. Bence. Biz burada. Olmamış. Ben Hava gidiyorum, olsa, her Ne mi? kadar Bence. İstanbul'da yaşıyorsak, ya. Biz buradayız Ne yapacağız Yeri geldiği ne diyeceksin Bence. arkadaş? Köyümüze şu kadar par lazım. Ya biz onu topları göndeririz. Bence. Ya sen yap, öne ayak ol yeter ki. Demin dedim ben buktum, vallahi üzüldüm. Ya kime koyacağız buraya? Ya aklı başına Bence. bir adam lazım Bence. ya. Adam lazım sen Bence. buraya Bence. lazımsın. Bence. Bence. Bence. Allah'a çıkartıyor. O da bir yere taktım. Alıyormuş. para kalmış. Ama... Kandıları çekiyor. Yaktırıyor. Ödüyor. Evet. Allah Sa -hü. Sa -hü. Ha -ha. evet. Ya, cenabı Allah'ın... Ta taş, Merc taş, taş. Ba taş. Taş, taş. Evet. Ya değil ya. Bu da ses. Abi sesini düşürüyorsun. Dur öyle. Ne çekeceksin? Evet. Hadi dinle başla. Gel koy bak her gün. Abi sen de bak bu tarafa. Bir dakika. Abi indir de. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Hadi hadi. Haziran sonra. Şöyle bildiğim için. Al bakalım. Haziran sonra. Abi alayım ne olacak? Neyse kullandığınız için var. Buraya etkiliyiz. Buraya etkiliyiz. Buraya bak. Abi, abi. Bu ya? Gelin gelin buradan. Amca onan olsun ya. Süker. Ne diyen lan? Süker. Amca. Buraya şu. Woo, abi. Abi. Abi, abi. <gülme &niğin> Ahmet, koydum ya Gel yavrum gel Hadi gel. Kim Ahmet han? Gibi işte. Nereye gitti o? Orada yavrum. Nereye gitti? Şofırla gitti miş onu bana. Hadi birler. Şoför buraya gider deki mu? Ya biz Senin mi o? Evet. <gülüyor> bir sene şişe Bir suray o. Niye? Ya şimdi Biz çekse biz burada <gülüyor> <gülüyor> çekeşsin ama bir müşteresini çekeştirmek He? Gel. Gel. Gel. Gel. Gel. Gel. Gel. Gel. Gel. Gel. Gel. Gel. Gel. Gel. Gel. Nasıl fark etmiyorum? Çıkıver şunu Ne Eğer, eğer bu molayı zarar biliyorsan çek yapmıyorum de. Ben de. de. O, o kendi O Sen sen neylesen Sen ne yapıyorsun? Kötü oluyor. kötü niye kötü ne demek ya? Bu buraya emek sarf edilmiş. Buraya kadar gelmiş. Pardon, hayal, hayal <gülüyor>